Perdi ceza sahasına sokulur. Perdi'nin yerden bası, Rossi topukla. Girdi ne o ne girdi. Bir gol! Gol mu etti bir gol? Rossi etti topu kaldı. Klas vuruş. Plase'yi bıraktı köşeye. Harika bir plase. Direktörün de gitti. Üçüncü dakikada 1-0 öndeyiz. Aa, golle başlamak çok güzel ya maça. Rossi'nin plaselerini Fenerbahçe'ye gelmeden önce bu tarz çok gurur evet. izlemiştik. Fenerbahçe'de iki tane buna benzer pozisyonda golü bulamamıştı ama bugün öyle bir klas plase bıraktı direktimine Çok güzel paslaştık. Ferdi'nin golle payı. Ben ]miş. işte orada son pasta. Sekince top bir an için üzüldüm ama top bir anda Rossi'nin önünde kaldı. Valencia'nın oradaki baskısı Off kesinlikle be. çok çok önemli. Rakibini bozmuşlar. Dolay. Edgar topla orta yuvarlığa doğru hareketlendi. Edgar topla çıkıyor. Edgar savunma arkasına doğru uzun bir pas. Canini ceza sahasına şey girme çabasında. Şey Kimminci'nin müdahalesi oyna. var. Aa! Sarı kart. Yapma kart ya. çıkartıyor Bunu yapma. Kırmızı kart çıkartıyor kimin Cem'in müdahalesi için? Ya. Bu olmaz ya. Ya bu futbol. Biz devam ya. kararı beklerken maçın hakem Ali Şansalandan faul kararı. Ama biz Ali Şansalandan ikinci sarı ve bir de kırmızı kart kimin Cem? Ali Şansalının futbol bilgisini biz burada daha önce tartıştık Tabii. değil mi? Kaç defa Futbolu bilmiyor yani. dedik değil mi? Tabii. Ama bu benim gördüğüm hakikaten en anlamsız kararlardan bir tanesi. Yani futbol bir hakemin futboldan bu Bakalım kadar farklı Bakalım var çağıracak mı? Edilmesi... Ben onu merak ediyorum. Abi yok. Allah aşkına hiçbir şey yok. Yani bu ya ikili mücadelede abi gözünü seveyim faul bile yok. Allah'ım yani var inşallah çağırır mı ikinci sarı kırmızıya döndüğü için Tabii. çağırabiliyor biliyor mu? Ya bu hakikaten yani futbolun ah bu Türk hakemleri ya. Ee, şimdi yani serbest vuruş de... kullanacak Trabzonspor takımı. Topun gerisinde Bakasetas var. 24. dakika sona ermek üzere. 10 kişiyiz. Trabzon'daki Minş'e. Kırmızı kart gördüm. 4 kişilik bir baraj. Barajın hemen arkasında da Osay Samel Yerde yatıyor. Gustavo direkt dibindeydi şimdi. Oradan ayrıldı. İşaret geldi. Bakasetas. Bakasetas yerden vurdu. Altay başarılı sonrasında. Top. Ağlara Verdi gitti. mi golü? Verdi golü. Orta sahayı işaret ediyor. Maçın hakemi. Hayır, Altay altı. ilk pozisyonda kale çizgisi üzerinde topu güçlükle kontrol etmişti. Sonrasında bir hamle ile topu uzaklaştırmak istedi. Ardından Trabzonsporlu oyuncu gelip orada dokundu ve ee, top ağlara gitti. Bakalım ay, bu var mı? oyun alanında tutmuş muydu? Evet. Ha, direkt Bakasetas'a, evet, bakasetasa yazdılar. yazdılar. Top kale çizgisini geçiyor. Bakasetas yerden, barajın altından geçti top. E, biz barajın altında Altay bir yerde yatıyordu. Kontrol etmek istedi topu ama top elinden kayıp kale çizgisini geçiyor. Ha, orada yatan Osay yatıyordu. Kaldırdık mı onu? On da yanından geçiyor top. Ha evet. Evet onu da yanından geçiyor top. Kafasının yanından geçiyor top. Osay Samuel yatarken... Altay müdahalesinde top maalesef kale çizgisini geçti ve 25. dakikada Bakaset Aslı. Ya ev sahibi ekip maçta durumu 1-1'e getirdi. 9 kişiyiz. Abdul Kadir orta döndürme Cornelius'u bravo. Bravo. Ortağı, savunma. Bravo müthiş, bravo salayı Bravo Salai. Müthiş müthiş savunma. Müthiş bravo, bir savunma. Müthiş bir savunma. Hiçbir şey yok. Cornelius vurmadı, vurdurmadı daha doğrusu salayı, hakemin başındalar, hakemin başındalar. Siz istediğiniz şiddette bana itiraz edin, ben size kart çıkarmayacağım, bekleyeceğim diyor. Belkasla nazım oyun'a Oy girmek için hazırlıklarını yapıyor. Pozisyonla ilgili hala karar verilmedi değil mi? Yok. Ali Şansalan hala konuşuyor var odasıyla. Var odasında... Halil Umutmeler, Hakan Ceylan, Serkan Ok. 3 tane hakem var. Ne yaparız da acaba vara çağırabiliriz diye herhalde orada inceleme devam ediyor. Evet şimdi de izlemeye gidiyor maçın hakemi. Ali Şansalan. Şimdi varma monitörüne doğru gidiyor. 84. dakika. Uğurcan geldi şimdi yanına. Karşılaşmanın hakemini. Ya kart göstersene. Çık yok çıkarmaz. Sen bir git diyor. Gerek yok diyor. Ben niye kart çıkartayım şimdi sana diyor. Evet var monitörünün önünde Alişan Salan. Şu an pozisyonu Salah ile Cornelius arasındaki pozisyonu izliyor. Ama bunu normal izlemesi lazım yani. Kıvanç. Kıvanç. Normal aksiyon devam ederken izlemesi lazım maçın hakeminin. Ağır çekimde izlenebilecek bir pozisyon değil bu. Penaltıyı e, yani oyununuzda akışında ve hangi açıdan bak bu açıdan izleyecek büyük ihtimalle şimdi. T düşündü. Penaltı dedi. Ali Şansalan. Bravo Ali Şansalan. Mükemmel bir yönetim Ali Şansalandan. Şimdi Salay'ın yanına gidiyor Ali Şansalan sarı kart çıkartıyor salaya sarıldın diyor pozisyonla alakalı. Alişan Salan penaltı kararını da verdim. Penaltı kullanacak ev sahibi ekip. Akaseta penaltı vuruşu için topun gerisine giden oyuncu Trabzonspor'da Bakasetas topun gerisinde dakika 87. İşaret şimdi geldi. Bakasetas'ın vuruşunda top ağlara gitti. Maçta durum 2-1 oldu. 88. dakikaya girdik. Ali Şansal'ın hakikaten damgasını vurduğu maçta durum 2-1 top Tisarant döndü orta yuvarlağa. Orada Novak, top kaybı Novak'tan. Top Abdülkadir'de kaldı. Abdülkadir topla ilerliyor. Abdülkadir ceza sahasına taşıdı topu. Pası Cornelius'a. Cornelius vuruşu Altay başarılı. İkinci pozisyon. Gustavo'dan sekti top. Maalesef faallarımıza gitti. İlk pozisyonda Altay topu çıkarmıştı. Sekti top ardından Yusuf'un vuruşunda Gustavo'dan seken top kaleye gitti. Maalesef maçta durum 3-1 oldu. Duraklama anlarına girdik artık maçta. ilk pozisyonda Altay topu çıkarmıştı. Novak orta alanda topun kontrolünü kaybetti. Abdülkadir'in orada aslında ayağına bir, bir, ayağına bir teması da var. Devam diyor Ali Şansal'dan. Sonrasında